Şüphesiz Allah, içinizden o saklayanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar harbe pek az geliyorlardı. Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku haline gelince, gördün onları ki ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar. Onlar hayra karşı kıskançlık ediyorlardı. İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a göre önemsizdir. Onlar ahzabı, düşman birliklerini gitmedi mi sanıyorlardı? Eğer o birlikler bir daha gelecek olursa çölde Bedevi Araplar içinde yer alıp sizin haberlerinizden başına geleceklerden sormayı isterler.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 sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek, dilerse münafıklara da azap edecek veya tevbe nasip edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla defetti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah çok güçlüdür, çok üstündür.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 Güzel ve dosdoğru söz söyleyin. Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ey ehl Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini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 müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap edecek. Mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sadakallahü lansin.